Evet arkadaşlar şu anda Bandırma'dayız. Bandırma Gönenli Fırınlı Otoboya diye bakın yazıyor. Mustafa abimiz buranın sahibi. Mustafa Tanrı verdi. Telefon numarasını zaten var orada yazıyor ama kendisi söyleyecek. Zaten içeride kendisi şu anda çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Bandırma'dayız arkadaşlar şu anda. İçeri doğru giriyoruz. Bakın görüyorsunuz tabarası var burada. İçeri doğru girdik. Burası otoboya, otoboya koruma, pastacila, seramik. Bunların işleri yapıyor arkadaşlar. Bakın görüyorsunuz arkadaş çalışıyor. Hemen sağda fırını görüyorsunuz arkadaşlar. Fırınla otoboya da var. Bakın bu bitmiş hala sanırım arabanın. Bir tane yapılmış. Bakın burada yine arabanın bir parçası var. Bir tane arabayla çalışıyor arkadaşımız zaten gördüğünüz gibi. Sigortalı, kaskolu araçların boya işlerini de yapıyor. Şimdi kendisinin yanına yaklaşalım. Bakın gördüğünüz gibi... Hayırlı işler kolay gelsin. Sağ ol Şimdi bu yaptığın ne? Pastacila mı bu? Zımpara. Zımpara yapıyorsun. Sonra üzerine? Yine macun, yine astar. Tekrar üstüne bir daha. Evet. En son boyama. Evet. Onu da fırında yapıyorsun. Aynen abi. Tamam. Kolay gelsin tekrardan. Ben tamam. dükkanınızı gezdim. Şimdi fırının içine de bakarız zaten. Telefon numaranı sen kendin söyle ver abi. Cep telefonu var. 533 653 42 08. Tamam. Bir de adres. Küçük, Küçük Sanayi Sitesi 1315 Sokak No 11. Tamam. Bandırma'dayız. Sanayi sitesindeyiz. Kredi kartı geçerli mi? Geçerli. Abi. Ha kredi kartı da geçerli. Sigortalı, kaskolu araçların işlerini boya işlerini yapıyorsun. Yapıyoruz. Tamam. Abi. Şimdi fırına girelim beraber. Bize fırını göster. Arkadaşlar burası fırın. Gördüğünüz gibi Dışarı giriyoruz şimdi Şimdi burası fırın Evet Arabayı boyayı, burada boyuyorsunuz değil mi? Aynen burada Sonra dışarı çıkıp kuruyor mu? Nasıl oluyor? Burada kuruyor Ondan sonra çıkartıyoruz Ha burayı pastacılayı yapıyorsun Aslılarını çekiyorsun Pastacılayı en son iş. Boya Sonra pastacılayı Sonra müşteriye teslim ediyoruz He Tabii ben işi bilmediğim için boyacı olmayınca Görüyorsunuz arkadaşlar Bandırma'nın en iyi boyacısıyla beraberiz şu anda Gördüğünüz gibi burada örnek var bakın. Kaç derecede boyanıyor? 60 derece. De boy, boyarken 60 derece. Boyarken 25 derece, boyadıktan sonra 60 derece. Kuru, kuruma Aynen. derecesi değil mi o 60 evet. derece? Aynen. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Şimdi tekrar dışarı doğru çıkalım arkadaşlar. Dükkanı şöyle bir yeniden göstereyim. Kapıyı açamadım birader sana ver. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bu arabayı boyuyor. Şey pardon. Zımparalıyor şu anda. En sonda boyaya gidecek. Bu fırının içinde boyayacak. Arkadaşlar bizi izlemeye devam edin. Oto ile ilgili bir ihtiyacınız olursa buraya gelebilirsiniz. Arkadaşımız yıllardır bu işi yapıyor. Eski bir usta. Demin söylediğim gibi suluk Otanızı bize boyatıp diyoruz. Teşekkür ederim. Hayırlı işler.